Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TJT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen konusundaki özel açılı üçgenler testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda bazı kenar uzunlukları verilen üçgenlerin diğer kenar uzunluklarını bulunuz. Evet burada bir 60-90 derece vermiş 30. Evet 90'ın karşısı 10 verilmiş. Normalde 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 kattı. Tam tersi 90'dan 30'a geçişte yarısı olacaktır. Yani burası 5 olur. E 30'dan da 60'a geçiş köküç kattır. E o zaman burası da 5 oldu. Diğerine bakalım. Yine aynı mantık. Burada bu sefer şöyle bir şey verilmiş. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 60'ı karşı verilmiş. 30'dan 60'a geçiş, kök köküç kazsa tam tersi. 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali. 6 bölü kök köküç, köküç eşliğine ile çarparsak 6 köküç bölü 3'ten 2 köküç gelir burası. E, bu 30'un karşısını bulduktan sonra 90'ın karşısında kaç yapar? 4 köküç yapar. C şıkkına geldik. C şıkkında da 6 verilmiş. Dik kenardan geçiş at yöntüse geçiş. İkisi oluyordu. Kök 2 katı oluyordu. O zaman patristen dik üçgene geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. 6 bölü kök olacaktır. Kök 2'ye işte ne ile çarparsak 6 kök 2 bölü 6 kök 2 bölü 2'den kaça eşit oluyor? 3 kök eşit oluyor. Yani şu kenarlar 3 kök 2 3 kök 2 yapar. 30-30-120 üçgenin özelliği de nedir? Kenardan ikiz kenardan 120'nin karşısına geçiş direkt kök 3 katıydı. Yani burası da 4 kök 3 oldu. Evet birinci sorunun cevaplarını bu şekilde bulduk. Geldik ikinci soruya. Evet 30 ve 45 derece verilmiş. Diki de çizmişler. Hala hazırda diki çizmek zorunda değillerdi. Biz kendimiz çizeceğiz bazı sorularda hatta çoğu soruda. Neyse hala hazırda verilmiş. İlk test olduğu için kolay. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç olacaktır? Normalde 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. E, 30'dan 90'a geçiş iki katsa tam tersi 30'da geçiş yarısı olacaktır. E, Burada 45, 45, 93'ken var. 3, üç, üçgen burası da 3 kök olur. Kök katından dolayı. Örnek ki böyle 3 kök bulduk. Geldik örnek 3'e. Evet bak 60 ile 45 gibi iki açı var. Buradaki özel açı mantığını kullanmamız lazım arkadaşlar. Nasıl kullanacağız buradaki özel açı mantığını? Biz kendimiz özel açı oluşturacağız. 60 ile 45'i gördün. Hemen kardeşim şöyle dikimizi çizelim. Diki çizince ne geldi burada? Şöyle 30-60-90 üçgen oluştu. Burada da 45-45-90 üçgen oluştu. Özel açılara dokunmadan burası özel olmayan açı diye buradan çizdik dikimizi. Buna da dikkat edin lütfen. e 30-60-90 üçgeni. Öncelikle şu üçgenden başlıyoruz. 90'ı karşı 4 verilmiş. Ne lazım bize hop 30'un karşısı Şimdi 30'dan 90'a geçiş 2 katsa O zaman burası 2'ye bölünmüş hali Yani yarısı yani iki. 30 karşısı, 2 30'un karşısı 2'yi 60'ın karşısı da 2 köküçtür E burada da 45-45-90 üçgeni. Dik kenarlar 2 kökü, 2 köküçse Burası da 2 köküçün kökü katı. Yani cevap 2 kök 6 yapar Örnek 3'te geldi. örnek 4'e Evet hemen dikindirelim hocam Şöyle dikindirdin Cık, Yok 1- 2 mantık var özel açılı düşükende Bak özel açıya dokunma birincisi bu ikincisi de Çektiğin dikmede kendi emeğine dik çizdiğinde 15-75-90 çıkmışsa gittiğin yol yol değil. E hocam buradan dik çizim olmadı. Bak zaten 3. açıyı yazsan 75-45 daha 120 buraya 60 derece kaldı hocam. Sen burada özel açıyı parçalamış oldun. Burası dokunulmaz. Ne yapıyoruz? E o zaman 60 özel açı dokunulmaz. 45 özel açı dokunulmaz. 75 özelliği yok kardeşim. Çiz buradan dikini. Hop şöyle diki çizince 30-60-90 üçgeni ve 45-45-90 üçgeni. Bak. 60'a dokunmadığım için 30-60-90 ve 45 45'e de dokunmadığım için 45-45-90 üçgen çıktı. O yüzden özel açılara dokunma lütfen. E öncelikli olarak şuradaki üçgende bir 30-60-90 üçgeni var. Öncelikle 30'un karşısı. Şimdi bakıyorum 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısıdır 3. 30'dan 90'a geçecek kasa öbürü tersi yarısı. E 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da 3 kök 3. E o zaman burası da 3 kök 3. Çünkü niye? Hocam ikizkenar kenarda iki üçgenden dolayı. 3 üç kök 3, 3 3, burası da 3 kök 6 kök katından dolayı. Hatta şöyle yazayım. 3 üç kök kök katı. 3 kök 6 şeklinde bulunur. Örnek 4. 3 kök 6 yaptı. geldi örnek 5'e. Hocam kosinüs teoremi yapalım. Kosyonüstü değiliz lütfen. Geniş açı gördüğün zaman da 120, 135, 150. Evet. Bunlar da özel açılar Çünkü 1 30'un geniş açısı, 1 45'in geniş açısı, biri de 60'ın geniş açısı. Bunları gördüğün zaman da dış açı önendi. Aa burada da iki ihtimal var. Bir ya buradaki 45 derece ya da buradaki 45 derece. Hangisi mantıklıysa onu kullan. Ya bunu uzatacaksın ya bunu. Şuradaki 45 derecede sen bir dik çizsen 7 böyle ile uğraşacaksın. Sil. Çizdiğin gibi silmesini de bileceksin. Eee şuradan dik çizsem. Bak ne güzel. Burası da 45 derece ya. Hocam 45-45-90 üçgende. Şuradaki üçgende çok da güzel bir şey çıktı karşıma. Ne çıktı? Şurada 5 kökü. O zaman dik kenarda ipatörüse geçiş kök kassa. İpatörüsten dik kenara geçiş de köküye bölümüş haldir. Yani 5 5 yapar burası. E hocam büyük üçgendeki x deniyor. Büyük üçgendeki bir dik kenar 5 bir dik kenar 12. 5 12 13 üçgenden cevap ne çıkar? 13 çıkar. Yani x'i böylelikle 13 bulduk ve böylelikle bu testi bitirdik. O diyoruz. Bir sonraki videoda özel açılı üçgenlerin kazanın testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.